Balık burcu kadını özellikleri. Balık burcu kadını fiziksel olarak gerçekten hoş bir görünüme sahiptir. Genellikle saçları kıvırcıktır. Ancak bazı balık burcu kadınlarının ise dalgalıdır. Kıvırcık saçın gerçekten yakıştığı kadınlardır. Koyu kumral ve kestane ten rengine sahiptir. En dikkat çekici olanı ise gözlerdir. Bakışları olsun, kirpik yapıları olsun daima dikkat çekmektedir. Balık burcu kadınlarının yüz hatları genellikle topludur. Ancak katlar o kadar güzel yerine oturmuştur ki pek sorun bulmak mümkün değil. Bunun yapıları, yapıları ise genellikle kemerlidir. Fazla uzun boylu değillerdir. Orta boylu olduklarını söylemek mümkün. Balık burcu kadınları tam anlamıyla moda evinden fırlamış gibi giyinirler. Antika kıyafetleri, düşkünlükleri vardır. Giyim konusunda iyi olduklarını söylememiz gerekir. Balık burcu kadını hırsı yapısı... Ve istediğini elde etmedeki inatçılığı ile dikkat çeken bir kadındır. Bir şeyi elde etmek istiyorsa onu mutlaka elde etmesini bilir. Oldukça çekici bir tiptir ve herkes tarafından beğenilir. Sempatik, sevecen ve iyi huyludur. Balık burcu kadını son derece duygusal ve romantik bir kişiliğe sahiptir. Hayatının her alanında duygularıyla hareket eder. Evlerine son derece bağlıdırlar, Evcimen olduklarını söyleyebiliriz. Özellikle evlerinde olduğu sürece kendilerini mutlu, huzurlu ve rahat hissetmek isterler ve hissederler. Balık burcu kadını sevgisel olarak oldukça güçlüdür ve sezgilerine önem verir, ona göre hareket eder. Gözlerine güzel gelen her şeye karşı aşırı düşkünlükleri vardır. Her zaman rahat, konforlu bir yaşam sürdürmek ister. Bu duruma aşırı düşkün olduklarını söylemek gerekir. Balık burcu kadını toplum ve sosyal çevre dikkat çekmek ve sayı göstermek isteyen bir karaktere sahiptir. Tüm bunlara sahip ise kendisiyle fazla gurur duyar ve neşelenirler. İnce bir rova sahip olduklarını söylemek de gerekir ve sanatı olan düşkünlükleri her zaman üst düzeydedir. Balık burcu kadını oldukça kıskanç bir karaktere sahiptir. Hem en iyisine sahip olmak ister hem de en iyisini yapmak ister. Bir şey istiyorsa mutlaka ulaşır ve bu yolda ellerinden gelenini sergilemekten de geri kalmazlar. Balık burcu kadınları sosyal çevrelerinde çekici ve hoş mizaj, mizajlarıyla dikkat çekerler, beğenirler ve aralanan kadınlardır. Oldukça güzel ve zarif kişilikleri olduğunu, duygusal anlamda ise çok derin hislere sahip olduğunu belirtmemiz gerekir. Balık burcu deyince hayal kurmak ilk akla gelecek özelliklerindendir. Hal böyle olunca burcun kadını da derin hayal dünyasına sahip olur. Sürekli olarak hayal kurar ve bu hayalin peşinden gider, gitmek ister. Kimi zaman kurdukları hayal imkansız bile olsa bunu dener. İnsanların kurdukları hayal ile dala geçmesine asla ama asla dayanamazlar. Balık burcu kadını hızla değişen duygulara sahiptir. Bu özelliği hem aşk hem de normal ilişkilerinde sürekli olarak görülebilir. Çok mutluyken bir anda üzülebilir. Ancak çoğu insan bunun nedenini öğrenemez. Çünkü balık burcu kadını bunu belli etmemekten yanadır belli etmez. Her zaman duygularını paylaşacağı bir insan alar. Balık burcu kadınının ağlamayı sevdiğini söylemek gerekir. Bu durum onlar için rahatlatıcı bir şeydir. Balık burcu kadını sanatın hemen her dalına yatkınlık gösterir ve bu konuda başarılı olurlar. Estetikle ilgili her şey onların ilgi alanlarına girer. Balık burcu kadınının oldukça misafir tavrı olduğunu söylememiz gerekir. Kaliteyi sever ve bu nedenle ağırladıkları kişilere her zaman en iyisini vermek isterler. Bunu yapmaktan da büyük zevk alırlar. Balık burcu kadını oldukça anlayışlı bir tipe sahiptir. Karşısındakini her insan anlamak ister. Karşılığında çok bir şey istemez. Sadece yaptığının kıymetinin bilinmesini ister, arzular. Ancak beklediğini bulamazsa aşırı derecede üzülmesi mümkündür. Balık burcunun iç dünyası oldukça zengindir. Bu nedenle kimi zaman gerçeklerden uzak bir görüntü çizebilir. Yaşananları kendi dünyasına yorumlamaya meraklıdır. Ancak her zaman seveceğim ve anlayışlı olduğu unutulmamalıdır. Balık burcu kadını için aşk gerçekten önemlidir. Aşk balık burcu kadını için hayat anlamına gelmektedir. Yaşantısının sonsuz bir aşk deneyimi olduğuna inanır. Sonsuz ve sınır tanımaz romantik olduklarını söylemek gerekir. Balık burcu kadını aşk hayatında aşırı duygusallık gösterebilir. Birlikte olduğu kişiye tüm duygusallığı ile donatılmış, eşi benzeri olmayan bir aşk dünyası yaşatır. Balık burcu kadını aşk hayatında dikkatli davranır. Zaten aşık olmadığı kişiyle beraber olmaz ve bu nedenle de dikkatli seçimi yapar. Aşk hayatında partnerinden şunu ister ne kadar seviyorsa o kadar sevilmek. Bu isteklerini karşılamadığında ise kırılır ve üzülür. Ancak hayalci yapısından dolayı ilişki üzerine hayaller kurabilir. Bu da bitmesi gereken ilişkinin normalden uzun sürmesine neden olur. Balık burcu kadınının olumlu özellikleri arasında en dikkat çekici olan ise duyarlı olmasıdır. Hemen her alanda yaratıcı olmasını bilir. Her insana karşı şefkatli olmayı iyi bilir. Romantik kadındır ve zarif kişiliğe sahiptir. Son derece kibar ve sempatiktir. Son derece güvenilirdir ve tutkuludur. Balık burcu kadınının olumsuz özellikleri arasında kararsız ve hayalci olması en dikkat çekeceği olanıdır. Kendini acıyan bir kişiliğe sahiptir. Kötümsel ve aşırı derece tutumlu olması olumsuz özelliği olarak öne çıkmaktadır. İnatçı ve cimri bir kişiliğe sahiptir. Dışarıdan bakıldığında katı görüşlü olması diğer olumsuz özelliği olarak dikkat çeker. Balık burcu kadını kendisine bağladığını hissettirmeyi başaran, önemli olduğunu hissettiren erkeklerden hoşlanır. Çıkarcı davranışlarda bulunan erkeklerden nefret eder. Balık burcu kadını duygusal bir kişiliğe sahiptir ve bu nedenle de asla duygularının hiçe sayılmasına dayanamaz. Hal böyle olunca balık burcu kadını duygularını önemsenen erkeklerden hoşlanır. Kendisine her zaman ilgi gösteren ancak onu bunaltmayan erkeklerden hoşlanır. Balık burcu kadınını etkilemek istiyorsanız öncelikle romantik bir erkek olduğunuzu hissettirin. Bir konuda size yardım etmesini isteyin. Şiirlerden hoşlanan balık burcu kadınına bu konuda şiir yazabilirsiniz. Ancak güzel olduğundan emin olmalısınız. Duygularına önem verin. Hayalleriyle asla asla ama asla alay etmeyin. Kurdukları hayale karşı saygılı olun. Ona gözlerinin çok güzel olduğunu söyleyebilirsiniz. Balık burcu kadınları oldukça hayalperest bir yapıya sahiptir. Bu nedenle hayal kurmaktan çok hoşlanırlar. Burcu'nun erkeğine göre daha sosyal aktivitelerde bulunmak isterler. Arkadaşları ile birlikte güzel bir akşam gezmesine hoşlanırlar. Alışveriş yapmaktan da hoşlanırlar. Bunu da söylemek gerekir. Şairane Balık Burcu Kadını'na hediye almak istiyorsanız öncelikle güzel aşk şiirlerinin, romanlarının olduğu bir kitap serisi alabilirsiniz. Ayrıca ona eğlenceli bir bilet de hediye etmeniz mümkün. İpek Gecelikler Balık Burcu Kadını'nın hoşuna gider bu nedenle bu tarz hediyeler de alabilirsiniz. Romantizme tam anlamıyla aşık olan balık burcu kadınla romantik anlarda olmazsa olmazlardan olan renkli kokulu mumlar alabilirsiniz. Ayrıca sevdiği kişinin resmini koyması için resim çerçevesi de alabilirsiniz. Balık burcu kadınla yapmanız gerekenler. Yalan söylemek. Er ya da geç ama çok da geç değil mutlaka ortaya çıkarırlar. Aptal yerine koymak. Siz koyduğunuzu sanarsınız ama koyamazsınız. Sonrasında sıkıntı çok büyük olur. Koz vermek. Bu kozu nerede, ne zaman kullanacaklarını balık burcu kadını kadar iyi bilen başka birisi daha yoktur. Balık burcu kadınları hayalci değildir. Hayalleri bile buram buram gerçeklik kokar. Çok fazla hayal kurmaz, onun için kurduğu az sayıdaki hayali müdahale etmeyin, bırakın keyfini çıkarsınlar. Balık burcu kadının gözünde her daim bir damla yaşa hazırdır. Üstüne bir de siz bu nadir hassas kadınları üzmeyin. Balık kadını güzel sever ama sevgisini abartı hareketlerle belli etmez. Sürekli sen beni sevmiyor musun demeyin. Sevginizi sizin gibi göstermesini beklemeyin. Balık kadını su grubu olmasından dolayı girdiği kabın şeklini alır. Yani uyumlu bir kişiliği vardır. Her türlü insanla anlaşabilir. Girdiği ortamda anında uyum sağlayabilir. Ancak kendisine yapılan bir yanlışı akrep burcu gibi unutmaz ve içine bir yerlere saklar. Balık burcu kadını görsel bir kadındır. Konuşurken gözlerinize bakar ve sizden de onun gözlerinize bakmanızı ister. Balık burcu kadını dinlenmediğini anlarsa susar, bir daha da o konuyu açmaz. Konuşurken gözlerinin içine bakın, geçiştirmeyin. Balık burcu kadını arkadaş grubu içerisinde ezmeyin, küçümsemeyin, ona kötü davranmayın. Hiçbir kadın bunu hoş gelmez ama bu durum balık kadını hayata küstürür. Bir balık kadını görmezden gelmek ona yapılacak en kötü şeylerden biridir. Balık burcunun balık kadını görülmek, duyulmak, Hissedilmek ister. Bu onun besinidir. Yok sayılması, görünmemesi balık kadınını küstürür. Kim gütmek, düşmanlık beslemek. Buna alınıp yüce bir yana sizi buna pişman ederler. Bir balık kadınıyla düşman olmayı asla istemezsiniz. Zararlı çıkan siz olursunuz. Bir kavgayı uzatmak. Balık kadını çok zor sinirlenir. Sinir krizi geçirmesi çok zordur. Kendilerini iyi kontrol ederler. Kavgalarda alttan almasını, susmasını iyi becerirler. Ama uzatmaz, uzatmamanız kaydıyla... Nasıl olsa susuyor, cevap vermiyor diye kavgayı uzatmayın. Belirsiz ve uçağcı konuşmaktan hoşlanmaz. Balık kadının muğlak ifadeleri kendine göre tamamlama Ucu açık kesin olmayan cümleler kurarsanız balık kadını eksikleri kendine göre tamamlayacak ve sonuçta istediği şey gerçekleşmezse bunun acısını sizden çıkarır. Balık kadınına karşı çok net olun. Balık burcu kadını her şeyi sineye çekebilir ama saygısızlığı asla. Kavga edebilirsiniz, tartışabilirsiniz, küsebilirsiniz. Ama bir balık burcuna kadınla asla saygısızlık yapmayın. Yaparsanız bedelini ödemeye, onu kaybetmeye hazır olun. Balık burcu kadını sevgiden beslenir. Sevildiğini bilmek, duymak, hissetmek ister. Dokunulmak ister balık kadına. Kendisi bunları yapmıyor diye istemediği anlamına gelmez, bunları ister. Balık burcu kadını sevildiğini bilmek, iliklerine kadar hissetmek ister. Bir balık burcu kadınla inanamamak ona hakarettir. Çünkü balık burcu kadınları yalan söylemediği gibi yalan söylemeyi de beceremezler. Belki hayalperest, sulu göz, sakin yapılıdırlar ama asla bir yalancı değildirler. Balık burcu kadınlar her zaman güvenin. Bir balık burcu kadınınızı karar vermeye, önemli bir karar vermeye zorlamayın. Kararsızlık temkinli, ürkek yapıları dolayısıyla büyük kararlar almada başarısızdırlar. Zorlamayın, bırakın düşünsünler, şaşınsınlar, kaşınsınlar ama sonuçta doğru kararı Kendileri versinler. Balık burcu kadınının kendini düşündüğü doğrudur ama kesinlikle bu bencillik değildir. Kendisini düşündüğü, bencillik yaptığı, düşünüldüğü anlarda bile çevresindekilere de hesaba katarak hareket eder. Balık kadınının karar verme süreci çok farklıdır. Bunu bilmeyen bizlerin bunu bencillik olarak algılaması normaldir. Ama bir balık kadını bencil değildir. Bunu yüzüne derseniz onunla vedalaşmanız lazım. Balık kadını hiçbir şeye hafife almaz. Sizin için önemsemediğiniz bir şeyi bile büyüttükçe büyütebilir. Boş vermez, umursamazlıktan gelemez. Sizin için bir konu ne kadar küçük olursa olsun, bırakın balık kadını uğraşsın, gidinsin, kendi yolunu bulsun. Balık kadını iyi niyetli, saf, inanmak isteyen bir kadındır ama bu yönlerini bir kere zedelediniz mi bir daha tamir mümkün olmaz. Onun bu yönlerini asla suistimal etmeyin. Kullanıldığını hisseden balık burcu kadını arkasına bakmaz. Genel olarak balık burcu kadınlarının hisleriyle hareket ettiği, akıllarını pek kullanmadıkları söylenir. Ona asla bu yaptığı yapıştırmayın. Çünkü balık burcu kadını son derece akılcı ve mantıklı bir kadındır. Vereceği kararın duygu, mantık dağılımını kusursuz yapar. Bu kararı geç alır ama tam alır. Balık burcu kadınının yıllar içerisinde edindiği kendi doğruları vardır ve bunları görmezden gelmesi veya sizin doğrunuzu kabul etmesi kolay değildir. Ona bu yönde davranmaya zorlamayın. Kendi kararına ve doğrularına güvenen balık kadınının başka bir şeyi benimsemesi kolay olmaz. Bir balık kadını verdiği kararlardan hareketlerinden dolayı sorgulamayın. Bunun sonucunda elde edeceğiniz koca bir hiçtir. Kendi mantık örgüsünü oluşturmuş bir balık kadınının yaptığı eylemin sonucunu sizin kestirebilmeniz çok da kolay değildir. Bilindik üzere balık burcu kadını oldukça duygusal ve romantiktir. Hayatına genelde duygularıyla yön verir. Balık kadınını mutlu etmek çok kolaydır. Bir balonla bile çocuk gibi mutlu olur. Balık kadınını öyle pahalı hediyeler almanıza gerek yok. Ama ona şiir okusanız, kitap alsanız o bile yeter. Maddiyattan çok maneviyata önem verir. Balık burcu kadını çok iyi bir anne ve eş olurlar. Evlerine bağlı çocuklarına ve eşine düşkün evcimen olurlar. Evlerinde mutlu huzurlu hisseder ve ailesiyle birlikte olurlar. Balık burcu kadını ilgilenmeyi çok sever. Çevresine herkes tarafından beğenilir. Genelde bu da onu çok mutlu eder. Oldukça süse, sanata, modaya düşkündürler. Süslenmeyi pek severler. Onlar ne isterse mutlu etmek için yapar. Hiç düşünmeden gecenin bir yarısı bile çocukları ne isterse onu yaparlar. Ve kız çocuklarını çok sever. Tam bir kokoş yaparlar. Sezgileri çok kuvvetlidir. Altıncısıları onları yanıtmaz. Oldukça hırslıdır, azimlidir. Elde edemeyeceği hiçbir şey yoktur. Kış, e, aşırı da kıskançtır. Sevdiğini sahiplenir, gözünden bile kıskanır. Onu o kadar çok seviyordur ki hiç kimse balık kadını kadar sevemez. Oldukça fedakâdır askı için, değiyorsa onun için her şeyi yapar. Balık kadını hayalperesttir. Hayallerinin peşinden koşmayı sever. İmkansız olan hayalleri bile bunun peşinden gider. Kimseye asla dalga geçirtmez hayalleriyle. Balık burcu kadını oldukça anlayışlıdır ve imserdir. Karşısındakini... Üzmek istemez. Hep mutlu olmak ister ama damarına bastınız mı ondan sinirlisi olmaz. O an can yanar. Belli etmek istemez ama dayanamayıp ağlayabilir. Merhametlidir. Mesela hemşire olsa genelde hemşireler sınırlı olarak bilinir. Sinirli olarak bilinir ama o öyle değildir. Bir ağlayı görse yanına gider elinden geleni yapmak ister. Çok merhametlidir. Hayırlı evlat olur. Anne ve babalarını hayırlı evlat olurlar arkadaşlar.